Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda Substrate kullanarak yepyeni bir uygulama yapmayı öğreneceğiz. Neyi öğreneceğiz? Varoluş kanıtı diye bahsettiğimiz herhangi bir evrakın tescilli olarak kaydedilmesini, blok zincir mimarisine eklenmesini ve bunun için gerekli altyapıda template'te güncelleme yapma ve arka plandaki kısımda hem frontend kısmında hem de arka plandaki yani not kısmında gerekli ayarların yapılmasını ve gerekli kurulumların yapılmasını anlatacağız. Hatırlarsanız palet ekleme işlemi daha önceki videoda da palete yeni bir özellik eklemiştik. Yine aynı mantık alt kısımdaki palette küçük bir değişiklik yaparak dosya ekleme işlemini işleyeceğiz. Bunun için ön şart olarak yine ilk videomuzda ilk eğitim serimizde olan şöyle geriye gelin pardon şu soru içerisinden şu an zaten şu üçüncü video yapıyoruz. Poa dediğimiz e, yani varoluş kanıt uygulamasının gerçekleştirilmesini yapıyoruz. Yine ilk şart olarak e, Substrate Chain uygulamasının e, indirilmesinin hazır edilmesini ön şart koşuyor. Bu arayüzü kullanarak devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Şöyle geliyoruz burada arkadaşlar. Bakın not Template'i yine ilk videoda anlattığımız şekliyle kuruyoruz. Ve Frontend Template'i de indiriyoruz. Ve hatırlayın burada Blok zinciri mimarisiyle, hatta basit bir para transfer işlemi falan da yapmıştık. Şimdi burada e, Proof of Existence yine bir evrakın, bir dosyanın blok zincire eklenmesi ve bunun bir kanıt bilgisi ile burada artık eklenmiştir gibi özel bir kodlamayla saklanmasını e, amaçlayacağız burada. Bir evrakın şey yapılması, e, eklenmesi, bu bir e, diploma olabilir, bir e, tapu e, seneti olabilir, bir evrak yani bir, bir evrakın burada blok zincire eklenmesini anlatacağız ve burada iki tane fonksiyon getirecek bize. Create Claim dediğimiz yani ilgili evrakın kaydedilmesinde ve bunun bir şekilde gerçek evrak olduğunu söyleyen kısım. Ve bir de Revoke Claim de hayır bu benim değildir. Bunu reddeden bir tuşumuz olacak. Bunu bir şekilde ekleyeceğiz. Şimdi gelelim. Burada e, paletlere ekleyebildiğimiz atomik swap dediğimiz e, ödemeler, kontrat birçok özellik ekleyebiliyoruz. Biz şu an dediğim gibi burada bir PO'ya bir evrak eklenmesi nasıl yapılır? Bakın birçok e, election dediğimiz seçimler birçok frame paletlere eklenebiliyor ve runtime'da bunlar alıp e, kullanılabiliyor. Şimdi bizim bugün bu çalışmamızda var olan, birinci derste gördüğümüz projede kargo tomlu yani paletler kısmında kargotomlu kısmında bir değişiklik olacak ve ayrıca library kısmında değişiklikimiz olacak. Bir önceki videomuza benzer şekilde yaptığımız değişiklikler. Şimdi bakın buradan şöyle gelelim. Şimdi palet yapılanmasında bir frame'de olabilecek şeyler neler? Bakın bir RAS programlama dilinin kendi özelliği olan trade konusu var. Yani burada kalıtım, interface olarak benzetebileceğimiz bir yapıda. Bu traitin içerisinde yapabileceğimiz şeyler neler? Bir bakın bir storage yani bir e, e, dosya ekleme işlemler store yani saklama işlemler için işlemleri yapabildiğimiz gibi event olay kalitleri hata ve e, çağırabilir modülleri biz işlem olarak trade'de de bunları yapabiliyoruz çağırabiliyoruz şimdi bakın burada e, ilk önce library kısmında bakın storage map çünkü biz ne bir dosya ekleme işlemi yapacağız şimdi geliyoruz biz projemize hemen şurada e, intelci açıyorum arkadaşlar Not kısmında şöyle de kaydırayım. Bakın burada. Bizim yapacağımız işlem şuradan da göstereyim. Bakın burada. Bakın Not kısmında paletler kısmında arkadaşlar geliyorum şurada şöyle aşağı doğru geliyorum. Buraya da sadık kalarak şöyle devam ediyorum şuradan. Bakın bizim library kısmında hemen geliyorum. Bakın burada birçok bilgi var. Bakın Şöyle geliyorum. Bakın declaration, modül, storage gibi. Ve burada şu storage map'i ben buraya ekliyorum. Bakın yaptığım işlem şöyle göstereyim. Şurada paletler kısmında çünkü palete bir dosya ekleme özelliği ekleyeceğim ben burada. Ve şurada storage map'i ben burada ekliyorum. Frame support kısmında. Bakın bunlar ekleyelim. Şurada şunu ekliyorum. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle geliyorum burada. Ayrıca bakın burada e, paletler, kargo e, tomun kısmında dependencies kısmına da şunu ekliyorum. SPST'de default features versiyonu 2.00 ama ben 2.01 yüklemiştim. Hemen oraya gidelim dependencies kısmına, yani bağımlılıklar kısmına geliyorum. Kargo e, tom kısmında bakın SPST'de şu 2.01 olarak ekliyorum. Ben şu an versiyon 2.01 kullandığım için bunu buraya ekliyorum. Kopyalayıştır. Biz e, kanıtlı bir şekilde. Bir evrakı buraya nasıl ekleriz ona bakıyoruz. Bakın şunu zaten diyor ki design time izniye şunu eklenecektir diye. Sonra bakın confirmation kısmında bakın burada configuration ayarlama kısmında trade'de bakın declaration event kısmında şöyle e, geliyoruz. Hemen geliyoruz. Lip kısmına gidiyorum yani. Bakın burada e, event kısmında bakın şuralar bizim sonradan Şuraya da sadık kalarak hatta şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şurada şöyle bunu sağa ekleyeyim. Şunu da sola ekleyeyim. Şöyle de şöyle küçülteyim. Evet şimdi bakın declaration event kısmında şurası bakın pub inen aynen cream created yani oluşturma ve cream revoked iki tane kısmı şuraya ekliyoruz. Bu bizim event'te, palette bu şekilde iki tane butonun için arka plandaki ayarları yapıyoruz. Ve burada any profis added to blockchain hep bu şekilde eklendi ve kaldırıldı gibi iki tane ihtimal bize sağlayacak ve hata du durumunda da yine error kısmına geliyorum bakın burada şu kısmı aynen copy paste ekliyorum ve storage kısmında şimdi biz bunu ekleyeceğiz ya yani bir dosya ekleyeceğiz storage kısmında da aynen geliyorum burada bakın şurada tristore template modül birebir aynısı copy paste bak profs map hasher aynen buraya ekleyerek benim burada işin sonunda blok zincirime bunu eklemeyi sağlıyorum arkadaşlar. Ve bunun sonucunda iki tane ben fonksiyon çağırabiliyor ve bunlar e, kullanıcıya bu e, bu başvur, bu dosyayı kanıt olarak indirmesini veya reddetmesini sağlayacak şekilde bunu şey yapıyorum ve deklerşim modül kısmına gelelim yine. Şura. Burası da birebir aynen bunu ekleyerek bakın şurada birebir kopyala yapıştır şekliyle buraya ekliyoruz. Hatta revoke claim kısmındaki şuradaki birebir aynı Elon Twitter'ı oku, disclaimeri reddetme için de şurayı birebir ekliyoruz. Şöyle devam ediyoruz ve bunun sonunda şimdi gelelim buraya. Şimdi biz bunlar yaptık. Şuradan terminali açıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada e, CD ile bakın önce bir ls görelim ben burada. CD subset not template'e gidiyorum ve buradayken buradayken arkadaşlar. Şimdi ben burada böyle bakayım ki kargoyu çağırabileceğimi çağıramıyorum. Bunun için source ee, boşluk şöyle ana dizinden nokta pardon kargo pardon ee, nokta kargo gizli bir dosya olduğu için kargo ne ve diyerek bir kere rastın burada çağrılmasını istiyorum artık bundan sonra artık kargonun çağrılabileceğini görüyorsunuz şimdi arkadaşlar bu 2020'ye göre ee, pardon şuradaki 202015 2000 versiyona göre olduğu için Bakın bunu bu şekilde yapmıyorum da zaten benim içeride bir tane iki sıfır bir olduğu için ben şu kısmı çalıştırıyorum arkadaşlar şöyle yani diyor ki bu iltifası nightli şu versiyon için bunu çalıştır diyorum zaten bende versiyon bir tane olduğu için default olarak varsayılan şeyde kargoran ile bunu çalıştırmasını istiyorum arkadaşlar ve bu çalıştırma işlemi tamamlansın bekliyor bakın compile ediyor devam edelim Şimdi bu tamamen bizim backend dediğimiz not kısmında yaptığımız storage yani bir evrakın kaydedilmesi için gerekli şeylerdi. Bu backend de arka planda bizim block zincirde olan şeylerdi. Şimdi burada gelelim buraya bakın burada şu şekilde devam edelim. Bu mantıkla aslında şu bitsin bizim aslında bizim şey işleminin frontend yani ön kısmın Çalışabileceğini burada anlatıyor fakat şu an bizim ön kısmında bakın burada dosya ekleme için herhangi bir şey yapmadı. Ee, o yüzden bakın frontend develop kısmında şu bitmesi de birazcık zaman alabilirse şey source kısmında bir görsel arayüz olarak template modül javascript'te bir değişikliğin yapmasını istiyor. Kodlamanı javascript'in detaylarına ben burada giremiyorum. Burada zaten konunun anlatılma üslubunu birebir sadık kalarak devam ediyorum ben burada ve burada ilgili template modül javascript'in içerisinde diyor ki birebir şunu kopyala yapıştır yöntemiyle yapıştırın şimdi bunun için de ben şöyle bir terminal açayım arkadaşlar ee, Tamam terminaldeyiz Şimdi ben burada projemin olduğu yere bir gidiyorum ben Hatta öyle de yapmayalım bakın öyle de yapmayalım Şimdi ben e, şu an e, burada Şuradaki işlem devam ediyor ya ben Buradayken Bir tane daha ide açıyorum arkadaşlar File Bakın New ee, bir projede açıyorum hatta e, ona da girmeyelim hatta şöyle yapalım bakın ben burada zaten projeyi çağırırken arkadaşlar e, şunu cancel dedim ben pardon şöyle kapatayım şurada proje kısmında bakın proje kısmı ben çağırırken hem bölüm içtiğe ben burada çağırmıştım bakın not kısmı var hem de front kısmı var front template de bakın burada front end template kısmında diyor ki template modül javascripte gidiniz neyin altında bu? source'un altında source'un altında template modül javascripte gidiniz tamam şimdi geldik ve burada birebir şu aynısı olacak şekilde burada daha önceden daha farklı bir şey vardı şunu birebir kopyala buranın içeriğinin tamamını bakın şuradaki null bitiyor şöyle gelin aynen buraya yapıştırıyorum bu yaptığımız şey tamamen bir evrak kaydetmesi için gerekli görsel arayüzü sağlanmasını e, oluşturmasını sağlıyor. Ve bunu bakın burada yaptığımızda şunun bitmesinin akabinde biz e, bunu kaydettikten sonra yarn install ve yarn start dediğimizde artık görsel arayüzde bakın şurada altta profile existence'da bir dosya kaydetme özelliği geliyor. Bakın palet en yani önce şu şekildeyken alta yepyeni bir profile existence diye bir modül geliyor. Şu kısım ilave bir e, görselde web tasarımında bir kısım geliyor Şu an e, şunun bitmesini bekliyorum ve daha sonra Şurayı çağıracağım ben Bu değişikliği kaydettikten sonra Yarın install ve Yarın startı çalıştıracağım Burada e, vaktinizi çok çalmamak için ben videoyu durduruyorum sonra tekrar devam edeceğiz Tekrar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve bu, biraz önceki yapılanmayı tamamladıktan sonra arkadaşlar ben bu e, template JavaScript kısmında da copy pastele yapıştırdıktan sonra, bakın ben geliyorum burada terminalden yine devam edebiliriz isterseniz. cd Buradaki şöyle görelim nerede olduğumuzu. cd subset projectin içerisine giderek cd bölüm için içerisine geliyorum ve burada cd yine subset front kısmında iken, bakın front kısmında iken burada çalışılacak ilk komut var arkadaşlar. Biri e, şöyle Yarn install Install Ve Yine buradan destek alıyorum bakın burada hemen gelelim İlk önce yarn install ile kurulumu yapın diyor daha sonra da yarn start diyor arkadaşlar Şimdi ben öbür tarafta yarn install yapmıyorum Ben yapmıştım bunu Start diyorum doğrudan arkadaşlar Ve bunun sonucu olarak Şu şekilde Ben Buradaki web sayfasının Bakın Buna göre Javascript'teki güncellemeye göre Yeniden sayfa tasarımında güncellemelerin yansımasını istiyorum Bakın burada şu an bekliyor aydın Sayfanın açılmasını bekliyorum Bu arada sayfa hakkındaki bilgilerde şu an bakın statik development Evet şu an gelmesi lazım büyük ihtimal Bakın arayüz geliyor Şimdi Bakın burada Palet instructor'dan sonra bakın proof of existence diye bizim ilave ettiğimiz özellik buraya geldi Artık evrak ekleyebiliriz Ve Choose file diyerek mesela örneğin Ben buradan evrak olarak şöyle rast notlar kendi notlarımdan aldığım resimler var mesela şu şekilde bir sayfa alıyorum bakın bir sayfa alıyorum ve open diyorum arkadaşlar ilgili sayfa geldi ve bunu evrak olarak kaydetmesini istiyorsam create Claim diyorum arkadaşlar şu an eventlar kısmına bakacağız bakın burada ee, ve bunun sonucunda bakın current transaction in ve bunun sonucunda bakın claim created diye artık ben şu id ile bakın benim bu evrakın artık buraya kanıtlı bir şekilde kaydedildiğini şey yapıyorum ve bu da Revoke claim'ler de reddedebilirim arkadaşlar bu şekilde biz e, bizim web sayfamızda oluşturduğumuz bu şey zincir tabanlı kısımda birebir istediğimiz transferler yapmaya devam ettirebildiğimiz gibi evrak kaydı ki bunun kim üzerine eklendi şu an Alice üzerine eklendi bu Alice için ilgili kısımda biz evrak kaydı bu Profile Existence varoluş kanıtı olarak bunu biz İlgili blok zincirde Biraz önce bahsettiğim kısımda Bakın 5K diye bahsettiğim şu kısım Aslında 5K hangisi bizim Alice oluyor Görüyorsunuz şu an Alice'teyiz Dilediğimiz kişiye bu şekilde evrak kaydı yapabiliyoruz Umarım anlaşılmıştır Bir sonraki videoda görüşmek üzere